Helal bayanlar, selamlar. Yeni bir daha yine karşınızdayım. Bu seferki projemiz eğer daha öncesinde Farmers World vs. gibi oyunları oynadıysanız World Mines yine onun gibi benzer bir tıklamalı oyun. Saatlik tıklamalı ama bu sefer arka planda matematiği ya da ekonomisi mi diyelim çok daha iyi. Zaten birazdan sizlerle de projeyi beraber detaylı incelediğimizde siz de kendiniz göreceksiniz. Öyle diğer projelerdeki gibi belli bir süre sonra NFT fazlalığından dolayı enflasyon gerçekleşmiyor. Ve aynı zamanda as bayrakları deyip Türk projesi olduğunu da bildireyim arkadaşlar. Neyse bakalım şimdi hadi geçelim projemizi incelemeye. öncelikle projemizin ismi Oceanland arkadaşlar. Gelin şimdi bir birlikte hemen white paper'a geçelim. Hop white paper'ın geçmişiz. Şimdi geçelim önemli kısma, gameplay kısmına. Burada arkadaşlar diğer oyunlardan daha aşina olduğunuz gibi 4 tane materyalimiz var. Wood, Metal, Water ve Food. Bunları da yine diğer oyunlardaki gibi tool kullanarak çıkartacağız. Ve belli bir cool antamı olacak arkadaşlar. Evet birebir aslında o zaman bu diğer oyunların aynısı diyorsunuz ama hayır. Biraz sonra daha detaylı bir şekilde incelediğimizde daha derinlemesine baktığımızda neden ekonomisinin daha iyi olduğunu siz kendiniz göreceksiniz. Oceanland'ın tokenı da arkadaşlar Oland diye geçiyor. Şimdi aslında da bir de diğer güzel haberi verelim bu projeyle ilgili. Ne mi? Öncelikle Huobi ile anlaşması var. Owlent yarın arkadaşlar listelenecek kaçtaydı? 11 UTC kaç yapıyor? Öğlen 2'de direkt oyunun token'ı Huobi'de listeli bir şekilde çıkacak. Neyse devam edelim. Ne demiştik? Dört tane ana materyalimiz var arkadaşlar. Ne Water, Food, Wood ve Metal. Bunları token cinsinden karşılığını göstermiş. Peki bunları nasıl çıkartıyoruz? Burada şu anda ekranda görmüş olduğunuz tool'ları kullanarak çıkartıyoruz. Örneğin motoru çıkartmak için Coconut Shell kullanabiliyoruz. Ya da Coconut Shell'in bir üst seviyesine çıkartabiliyorsunuz. Wooden Cup'la çıkartabiliyorsunuz. Daha fazla çıkıyor. Biraz sonra tam tablosundan da göreceğiz zaten. E bunları çıkartırken bir yandan da diğer resource'lardan tüketiyor. Her upgrade yaptığınızda da üst upgrade daha fazla materyal çıkartıyor. Burada zaten tüm tool'ları görebiliyorsunuz. Ve bu tool'ların diğer oyunlardan farkı şu arkadaşlar, durabilti. Normalde kullandıkça belli bir şekilde yıpranır durabilitysi giderdi. Ve siz onu tamir etmek için yine belli bir materyal vesaire bir şey öderdiniz, token öderdiniz, repair yapardınız. Ama bu oyunda tool'lar belli bir süre sonra yani sıfıra ulaştığında yok oluyor. E, benim param mı gitti, ben bu NFT'yi parayla aldım nereye gitti diyeceksiniz. Hayır arkadaşlar paranız gitmiyor. Size daha öncesinde bu NFT'yi craftlarken yaratırken harcamış olduğunuz resource'u geri veriyor. Bu durability'in sıfıra gitmesinin anlamı ne? Gelin şimdi ona bakalım. Hemen şuradan crafting ve update kısmından daha detaylı medium yazısına geçelim. Şimdi craft yaparken arkadaşlar temel resource'ları kullanıyoruz. Örneğin buradaki örnekte wood ve metal kullanarak coconut shell yapabiliyoruz. Fakat daha sonrasında bu Coconut şeyi upgrade yaparken bir de Blueprint ya da aslında buradaki ismi Ticket kullanmanız gerekiyor. Siz bu Ticket'tan kullandığınız zaman bir üst seviye olan örneğin bu örnekte Wooden Cup'a geçebiliyorsunuz. E peki bu Ticket ne? Ticket nereden çıkıyor? Hemen şuradan da diğer Medium sayfasına geçelim arkadaşlar. Ticket'lar hatta resmi de büyütelim. Bakın Ticket, Barrel Ticket vesaire diye Baya bir Ticket'ımız var. Ve bu Ticket'lar bir seferlik kullanılıyor arkadaşlar. Eşyayı yukarı çıkarttığınızda, Tool'unuzu yukarı çıkarttığınızda elinizdeki Ticket'lar yok oluyor. Şimdi ne oldu? En baş birazcık daha özetleyerek devam edin. Elinizde yine bir Tool'unuz var. Siz bunu namaz ile çıkarttınız, çıkarttınız, çıkarttınız ve Mine yaparken bu Ticket'lardan düşürme şansınız da var. Gidip illa bir yerden para verip almak zorunda değilsiniz. Direkt düşen NFT'ler bunlarda aynı zamanda. Size diyelim bu Ticket'dan düştü. O çok güzel. Ve düşen ticket'ta direkt sizin tuğlunuzla alakalı. Normalde ticket'ların farklı olduğuunda unutmayalım. Hatta şurada bir tablo vardı. Ha. Şuradaki tablodan görebilirsiniz. Örneğin wooden cup ticket'ı düşürdüğüm zaman ben bunu kullandığımda evet bir üst seviyeye geçebiliyorum gerekli resource harcadımda. Ve yüksek seviyede eşyalı da durability sıfır olduğu zaman tüm harcadığım resource bana geri geliyor. Ama ticket'lar gelmiyor. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Sizin daha sonrasında tekrardan o Ticket'ı bulup bir daha upgrade yapmanız gerekiyor. Şimdi buradaki en önemli nokta ne? Normalde diğer oyunlarda ne oluyordu? En üst seviyeye birisi çıktığı zaman yaldır babam yaldır sürekli token çıkartıyor, token'ı satıyor, token çıkartıyor, token'ı satıyor. E oyunun ekonomisi bir anda kötüye gidiyordu. Ama bu sayede arkadaşlar durability'in sıfıra gitmesi ve Ticket'ların yanması sayesinde bu oyunun ömrü çok daha uzun olacak. Çünkü siz üst seviyeye gittiğinizde Normalde 10 çıkartırken Atıyorum düşük seviyede Üst seviyeye çıktığınızda 20 çıkartacaksanız Rakamlar örnek bu arada 20, Sürekli 20'den çıkartamayacaksınız Belirli bir süre sonra tekrar 10'la düşeceksiniz Ve bu tiketlerden bulmanız gerekecek Ya da daha sonrasında elinizde belki bu tikettan olmayacak, farklı tiket olacak. Normalde water çıkartırken bir baktığınız elinizde de x tiketleri birikmiş. Bu sefer strateji değiştireceksiniz. X'den çıkartmaya başlayacaksınız, odun çıkartacaksınız arkadaşlar, odun üreteceksiniz. Bu oyunun ilerisinde strateji değiştirmenizi de sağlayacak. Ve unutmayın, illa yükseltme yapmak zorunda da değilsiniz. Bu tiketler aynı zamanda satılabilir. Ve bunların da tekrardan söylüyorum. Normal bir şekilde tıklayıp o mine yaptığımız da düşme şansı da oluyor. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Ek bir gelir. Derinlemesine anlattığımıza göre şimdi White Paper'dan devam edelim. Nerede kalmıştık? Crafting'i size zaten gösterdim. Trading'de aslında yine bahsettik. Oyun içi kendi marketplace'i olacak. Aynı Vax'taki, Atomic Hub'daki gibi. Hem burada NFT'lerinizi satabileceksiniz, ticket'ları satabileceksiniz, ürettiğiniz suları satabileceksiniz. Aynı Atomic Hub gibi çalışacak ama kendi oyun içindeki marketplace yapabileceksiniz. Oceanland'de bir de farklı olarak Partner Projects diye yer açmışlar. Bundan sonraki partner olacakları projelerde arkadaşlar gerekli stake yaptığınız zaman size hem Oland adlı token'dan hem de NFT kazanma şansınız olacak. Daha sonrasındaki whitepaper'in kısmında da tickets'ları zaten inceledik biraz önce arkadaşlar. Geçiyorum tekrardan. Boosters'lar. Biraz önce partnerden bahsetmiştik NFT kazanacağınızı söylemiştik ya. Bu NFT'ler sayesinde arkadaşlar Ekstradan da Booster'lar kazanabiliyorsunuz. Peki ne işe yarıyor bu Booster'lar? Otomatik olarak man yapmanızı sağlıyor. Normalde saatte bir tıklıyorsunuz ya. Sizin vaktiniz olmadığında ya da ilgilenmek istemediğinizde size... Otomatik olarak mine yapabilecek bir boost verecek. Üretim artıran bir boostumuz var production olarak ve bir de booster ticket rate var. Bu da ticketların o upgrade yaparken lazım olan NFT'ler var diyor. Bunların düşme olasılığını %15 daha fazla arttırıyor. Bu boosterları da treasure tokenlardan ya da başkalarından satın alarak elde edebiliyorsunuz. Zaten biraz önce bu ekstradan boostları söylemiştik production'ı arttırıyor, auto miner yaptırıyor ve ticket şansınızı arttırıyor. Oyun yapımcılarının türk olduğundan bahsetmiştik ve onlarla birazcık konuştuğumda da Diğer oyunlardaki eksikleri gidermeye çalışmışlar Ve bu eksikliklerden bir tanesi de neydi arkadaşlar? Multi hesap yapmak zorunda kalıyorduk Ya ben daha fazla yatırmak istiyorum daha fazla uğraşmak istiyorum Diyorsun ama o oh hayır oyun izin ben izin vermiyorum diyordu sana Örneğin baksana 3 tane tool kullanabiliyordun 4 tane kullanabiliyordun E ne oluyordu gidiyordun e, yani hesap açmak zorunda kalıyordun Evet bunun farkına varmışlar çünkü kendileri de bunu deneyimlemişler Ve bundan dolayı da arkadaşlar Oyundaki maksimum Kullanabileceğiniz tool sayısını 40'a çıkartmışlar. Evet 40 biraz fazla gözükse de bununla da ilgili şöyle bir önlem almışlar. Nasıl mı? Sadece food'a ya da vuda herhangi bir resource'a odaklanamıyorsun. Örneğin bizim iki tane food çıkartan tool'umuz var. Üçüncüsünü koymak istediğimizde diğer hepsinden birer tane olması gerekiyor. Daha formülü bir şekilde anlatmam gerekirse en eksi 2 kuralı var arkadaşlar. Bu da ne demek oluyor? Bir tanesini 3'e çıkartmak istediğinizde diğerlerinin hepsinin 1 olması gerekiyor. 4'e çıkartmak istediğinde, 4-2'den ne olacak ölse diğerlerinden 2 tane olması gerekiyor. Siz anladınız zaten arkadaşlar. Hatta şurada da bununla ilgili bir tane örnek var. Neyse, geçelim şimdi, ha en önemli yerlerden bir tanesine, miningde ne harcayacağız, ne yapacağız? Hatta şunu birazcık daha yaklaştırayım, siz daha rahat görebilin. Derken biraz fazla mı yaklaştırdık, yok, tam tam denk geldi. Şimdi, coconut şey en basit birinci seviye, water çıkartan toollardan bir tanesi. Bunu her mine gönderdiğinizde sizden 0.18 metal ve 0.22 food isteyecek arkadaşlar. Karşılığında da 1.50 verecek. Fark ettiyseniz seviyesini yükselttikçe şuradaki seviyeyi görüyorsunuz değil mi? Harcamaları arkadaşlar aynı oranda yükselmiyor. Hatta birinci seviyeden ikinci seviyeye çıkartmak çok çok çok çok mantıklı. Her mine başına gereken harcama neredeyse hiç artım yokken reward ödül ise 3 kattan fazla artıyor arkadaşlar. Yani buradaki hesaba kendiniz de bakarsanız hatta diğerlerinde de aynı mı 0.30.46 ve yaklaşık 2 katı artıyor. Şuna bakarsak arkadaşlar ne kadar artıyor? Neredeyse hiç artmıyor. 3 katı kadar artıyor derken Diğer oyunlardaki sıkıntıyı da çözmüşler. Bu neydi arkadaşlar? Upgrade yapmanın bir mantığı yoktu ki. Sen upgrade yapıyordun, bir sürü para harcıyordun, bir şeyler harcıyordun, resource harcıyordun. Aslında para harcıyordun. Ama bunun karşılığını alamıyordun. Bir bakıyordun e, iki katı kadar bile kazandırmıyor. Ben niye bunu upgrade yapayım? Ama buradaki tabloyu kendiniz de incelerseniz aslında yaptığınız harcamanın, Harcamada da değil aslında ticketla çünkü yine oyundan düşürdüğünüz ticketla yapıyorsunuz arkadaşlar bunu. e iki katından daha fazla elde ediyorsunuz. Neyse siz de projeyi kendiniz incelerken bu özellikle tabloya bakarsanız daha net bir şekilde ne demek istediğimi kendiniz de görebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Reward points demişler arkadaşlar. Reward points aslında biraz önce bu sırlarda incelerken bakmıştık. Normal defa'ya bakalım. ha Benden önemli yer normal bakalım derken aklıma geldi. Oyunun içinde bir de merkeziyetsiz borsa var. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Direkt oyun içindeki token'ı karşıda bir alıcı olmasa bile satabileceksiniz. Ne? O zaman ne demek istedin? Bu cümle neydi? Diyelim siz wood çıkartıyorsunuz ve wood'u satmak istiyorsunuz. Eskiden ne oluyordu arkadaşlar? Özellikle Vax oyunlarında Alcor'a girdiğinizde sizin bu wood'u satabilmeniz için Karşıda da bir alıcı olması gerekiyordu. Ama burada merkezsiz borsa olduğu için... Her türlü durumda oyunu sizden alacak. Burada da bu aşağı kısımda da daha net bir şekilde kendiniz okuyarak bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Treasure Token Farming'de de yine Reward Points'lerle ilgili, Booster'larla ilgiliydi. Biraz önce söylemiştik ve burada hangi oyunun tokenlarına farm yaparsanız aynı zamanda Reward Points kazanacağını açıklamışlar. Bu listenin son olmadığını daha fazla ortaklık yaptıklarında bunun da güncelleneceğini hatırlatmak isterim. Ve diğer önemli yer neresi? NFT Marketplace arkadaşlar. NFT marketplace'te hem tool'ları satabileceksiniz hem de ticket'ları. Unutmayın ticket bu oyunda çok önemli olacak çünkü herkes üst seviyeye çıkmak isteyecek. Sizde atıyorum normalde coconut shell ticket'ı var ama coconut shell yok siz wood üretmeye başladınız. Elinizde atıyorum baltı var şu an. tulum ismi aklıma gelmedi. E ne yapacaksınız? Başkasıyla takas yapmak zorunda kalacaksınız ya da onu satıp size lazım olan ticketi alacaksınız. Sonra bir baktınız e o ticket'ın fiyatı uçmuş. Ben bundan üretirsem kâr etmem deyip ileride strateji değiştirebileceksiniz. Yani oyunun hem orta ve uzun vadede strateji değiştirme ve kazanç yolunu değiştirme konusunda sizlere bir sürü olasılık sunuyor. E, son kısımda da Oceanland'de nasıl kazanırım diye bir tab Yapmışlar arkadaşlar, Bu kısımları aslında geçiyorum çünkü bir sonraki yerde bizi daha çok ilgilendiren şey var bir kıyaslama. Bu oyunların çoğunu biliyorsunuzdur. Öncelikle Farmers World'u hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Burada yaklaşık olarak bir kıyaslama yapmışlar. Alienverse var yine aslında bu oyunların babası diyebileceğimiz oyunlardan bir tanesi. Defy Kingdoms'ı da mutlaka duymuşsunuzdur. Buradaki karşılaştırmaya da kendiniz bakabilirsiniz. Bir de oyunun mekaniği ile ilgili hazırladıkları bir yazıya bakalım arkadaşlar ve ne kadar doğru olduğunu siz kendiniz göreceksiniz. Normalde ön oyunlarında en başta ne oluyordu arkadaşlar az talep ve fiyat hep aynı şekilde ilerlerken belli bir süre sonra hem fiyat da aşağıya doğru düşüyordu. Talep de az oluyordu ama arz sürekli artıyordu çünkü elimizdeki NFT sayısı artıyor ya bu birliktan olsun ya craft'tan olsun bir şekilde daha fazla üretiyoruz daha fazla üretiyoruz e talep bunu karşılamıyor fiyat da aşağıya doğru iniyordu buradaki tablo aslında direkt bunu anlatıyor peki hep bahsettiğimiz şey neydi tikit tikit tikit arkadaşlar bu tikit sayısı ne olacak bu arz aslında sürekli artmayacak, sizin stratejisi değiştirmeniz gerekecek. Ticket sistemi ve durability'nin de sıfıra indiğinde tamir olmaması yani NFT'nin yok olması sayesinde siz baştan itibaren tekrardan en yüksek seviyeye ulaşmaya çalışacaksınız, ticket kovalayacaksınız. Ya da aynı şekilde başkasına ticket satarak buradan da ek kazanç sağlayabileceksiniz. Oyunun bu mekanizması bu yüzden benim çok hoşuma gitti. Tekrardan da bunu değinmek istedim arkadaşlar. Hatta burada da Limited to Life'ı özellikle kendileri de belirtmişler. Bakalım. Peki oyun oynamak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle tabii ki de bir tuğlunuz olması gerekiyor ve bu tuğluyu nasıl elde edebilirsiniz? Pake satışından. Paket satışından. Nerede paket satış linkimiz? Paket satış ile ilgili tüm detayları, tüm bilgileri arkadaşlar ne gerekiyor, ne zaman başladı ve ne zaman sonlanacak tüm bilgilere bu medium linkinden ulaşabilirsiniz ya da gelip direkt oyunun sitesine girdiğinizde burada sale page, NFT sale ya da markete tıkladığınızda otomatik olarak sizi zaten yönlendiriyor. Ama ya ben NFT almak istemeyim ben para harcamadan para kazanmak istiyorum diyorsanız da bu sefer ne yapabilirsiniz? Discord'uma benim Discord'uma gelebilirsiniz. Burada düzenlediğiniz çektiçlere katılabilirsiniz. Ama unutmayın bu linkleri artık YouTube'da paylaşmıyorum çünkü birileri şikayet ediyor ondan sonra ceza alıyoruz. Olan bize oluyor arkadaşlar. O yüzden Discord'a gelin bu projelerle ilgili yine sürprizlerimiz olacak. Neyse bakalım bir projeyi daha incelediğimize göre bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.